Rahatsızlığından dolayı bu sefer görev bana düştü. Ne kadar e, sütçü insan edersek affol edeyim ben. Hoş geldiniz tekrar. Lütfen abine ben uçlu bir süredir. Çok iletmek istiyorum aslında. Ondan sonra bir güne kısmı etmiş. Ee, abi, evet. iyi İyiyim, teşekkür ederim. Sevgili hemşehrilerimize bir selam alalım. Hoş, <Gülüyor> <var>. Hoş geldiniz. Merhaba. <Gülüyor> Helen Şehri Aşıkları ve Mahallece Aşk Yaşıyordu kitapların üzerine konuşacağız. Biraz geçmişten konuşacağız abi. Sen anlatacaksın bugün, biz dinleyeceğiz. Ee, Öncelikle çok uzak olmayan bir sürede bir hastalık geçirdin. Şimdi iyisin, yaşıyorsun iyi, değil mi? İyi de gözü, gözü abi. maşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, gazetecilikten başlayalım istiyorsan, ee, ilk gazetecilik hayatında nasıl başladı sivrinde? Zaten e, şöyle, e, 1976, o zamanlar Sibir'de Trakya Express diye bir gazetemiz var, e, sağ çiçekte çiçek de göndermişler. Bulcan abi ve e, rahmetli abisi Münir Zeki Bircan'ın yanında, e, matbaacılık yaparak başladım. Yani yazarak değil de, o zamanlar tekstil makinasında gazete ayaklı pedallara çıkıyor. Ve kurşun harfleri dizerek plastik bir topmakla onları böyle bir işkenceye alıp öyle öyle başladı. 1977-6 Haziran 6. Başbakan, sanırım Buren Tecevit, o seçimlerde ilk yazımı yazmıştım. Öyle. Konuşunu hatırlıyor musun yazdığınız yazınları? Sektenlerle alakalı yazıyorsun. Tabii şöyle. Ee, Geceler rüya görmekle aşınmaz, bir insan bu kadar kaşınmaz <gülüyor> başlarıyla ve bir yazıyla tam içeriğine hatırlamıyorum. Ee, çocukluğunuz da geçti. Tabii, e, 1870'ten beri sivriye gelmişiz, buradayız. Şey rica edeceğim, ben abi seviyorum böyle dostancı konuşmayı, ondan sonra e, sizin çocukluğunuzun sivrisini biraz bize anlatabilir misiniz? Vallahi çocukluğum Silivri'deydi. Silivri çok şirin bir balıkçı kasabası. Eee i̇şte o yıllar bakın bu binalar falan o yıllarda bütün sokaklar bu şekilde tahtadan evler işte eski sahildeki yalı evleri her şey doğal. Betonlaşma yok. Tarıma dayalı bir e, ekonomisi var. Fazla e, fabrika hiç yoktu zaten. Marmalı'nın iki fabrikası vardı, o kadar. Ama insanlar daha samimi, daha güzel, bir, e, doğa, doğa ile iç içe, daha güzel bir yaşamları yaşamamız var. Yani o dönemde böyle aklınıza kalan bir şeyler, 10 yaşındaki lütüfe erkek, mesela yaz tatilinde ne yapardısınız? On yaşındayken ne yaptığımı hatırlıyorum. Yani, çalışıyordum çalışıyordum. Yani 11 yaşımda çay bahçesinde en başladım çalışmaya. O gün bugüne hep çalıştık. Şeyde de çalıştınız herhalde değil mi? Fuat abiyle, Muratcan Bircan'la da çalıştık. Ha onlar daha, tabii çocukluğunda şeydi. benim işte kasap izle başlarken olayım şöyle. Ben Bucan abinin dükkanında bakkal çıraklığı yapıyordum. Evet. Onlarla beraber oldum, o bana ikide bir de işte, git abime yardım et ben gittiğimde orada kalmaya başladım işte. Ee, yani o bağımın havası, e, o yazılan yazılar falan etkiliyor insanı. Daha sonra 17-18 yaşlarında işte bir daha. Devam ettiniz, bankacılığınız var herhalde değil mi? Bu meslek olarak en uzun yaptığım meslek. Yani bankacılıkla, gazeteciliği hep bir arada. Tabi bankacılık, garsonluk, gazetecilik, atletik, yani benim yaşamımı dolduran işler. Ee, o dönemden aklınızda kalan sizleri kahramanlandığınız var mı abi. Kitapta da e, bir okuma şansı olmadı. Yeni kitaplar elme geçti. Ondan sonra işte rol model aldınız. Ondan sonra Mahallenin Abisi profilinde isimlerini alamayacağımız Valla işte, o, o, mahallece aşk yaşıyor da bütün kahramanlar orada yazıyor. Yani... ...en kahraman benim. <gülüyor> <gülüyor> Neyi çeker mesela sizlere abi? Yani işte... ...bir rol model aldınız, ondan sonra hani... ...ben de bu adam gibi dediniz. Yani hangi özellikler... sebep olur? Yani dürüstlüğü mu, ondan sonra durması mı girişkenliği mi? o zamanlar e, mahalle baskısı dediğimiz e, şey durumlar oldukça hissediliyordu insanlar üzerinde. Yani abilerimizden işte komşu kızına bakılmaz. Ne bileyim e, bazı kaba şeyle zacon dediğimiz olaylar içinde yetiştik. Yani o yıllardaki şeyler hep mahallemizin bir büyük, bir büyük gelemezdi. Ee, Silivri'de gazeteci nasıl başlıyor? Biraz ondan bahsedersiniz. Yani kaç yılda ilk değerli gazeteci? Valla e, ustalarımdan aldığım bilgilerle şöyle diyeyim. 1946'da Müşfik Ziya ya da Ziyan Müşfik isimli e, bir adliye katibinin tek bir sayfa Silivri postası diye almış olduğu bir gazeteyle başlıyor ama o da bazı ziyade adli haberlerinin yani güncel şeyler yok. Sivri'nin çarşısında belki hatırlayanlarımız vardır. E, i̇ki metre iki metre e, camekan vardı böyle dört tarafı şey getirip, getirip oraya asarlardı o gazeteleri. Veyahut mahkeme ilanları falan, herkes oradan hani askıya çıktı falan, kağıtlar askıya çıktı sözü oradan gelmedi. O yıllarda o gazetede getirilir, o cam içine asılır, çarşıdan gelip geçen onu orada okurdu. veya 3-5 tane de kahvehanelere dağıtırlardı. Ama tek sayfa. Evet, askıya e, çıkmak belki oradan mı? Tabii, e, oradan geliyor. Daha sonra 1952 yılında, Mühir Zeki Bircan, Trakya Ekspresi e, kuruyor. Tekstil makinesi bunu, ben yetiştim işte ona. E, Trakiya Express'i çıkardı. 1982'ye kadar devam etti. E, işte 77'lerde ben Kimler gettim. vardı o zaman e, gazetede? Ya da e, şu an Mesela, salat olan kimse var mı o dönemden? O dönemden e, kimse yok. Daha sonra 80'li yıllarda işte Cem var. Refik var. Ama e, Refik, e, onlar ulusalda muhabirlik yaparak başladılar mesleğe. Mesela Vehbi Güler vardı, Bankacı, Günaydın Mesetesinin e, muhabiriydi. E, rahmetli İsmail Simitçi vardı, Hürriyet'in muhabiriydi. E, Ahmet Altınar vardı, bizimle beraber yazan e, gazeteci arkadaşımız dayısıydı. Neydi ismini? Kaan Göktaş. Kaan Göktaş dayısıdır. Ee, ben ...bunlar. Bunu unutuyorsam da kusura bakmasınlar. Erdal Sezgin. Erdal Sezgin, tabii Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiriydi. Ve benim... ...hocam. Ee, Şeyi de sorayım size, yerel gazetecilik yapmanın evet. zorlukları ne? Valla, e, çok büyük zorlukları var. Hayır deme sanatınız yoksa, yerel gazeteciliği yapamazsınız. Yani, e, ama işte hatır gönül olmaz bu işler. Şey oluyor mesela, ya ben bunu yazacağım ama şimdi yazarsam adamla da, e, karşılaşıyoruz, hep kalbi kırılacak, yazmıyor i̇şte, O Hayır, sanatını öğrenirsen Hı -hı. onu çok güzel yapabiliyorsun. Yani biraz da cesaret işi. Çünkü eğer bir yanlış varsa, o yanlışı zaten o kişi biliyordur. Ama yanlış olmayıp da yanlış bir şekilde e, aktarırsanız şeyi, haberi o zaman sizin için kötü anladım abi. Şey olur mu peki mesela yazdıklarınızdan dolayı böyle yaşadığınız sıkıntı mı Sıkıntı evet. Hani lüksü keşke bunda da yazmasaydı dediler mi size abi Yok, <gülüyor> Ya da yani, kaç kere dediler. Yani hiç sıkıntı çekmediler. Yani. <gülüyor> Öyle mi abi? Vallahi çekmedim şey işte. Hani sistem falan hiç. Yok hiç sıkıntı çekmedim. Yani şey de ben işte hürerde haftalık, ondan sonra bazen haftalık iki defa. Ben çok şey yapıyorum abi. Yani acaba biri kırılır mı? Acaba biri üstüne alırsa mı? Ben politika yazmıyorum. Alişim kaynak sağlam olunca hiçbir bir şey olmaz. Ondan sonra ama e, şeyi oturduğum zaman, e, ekranın başına oturduğum zaman yazmaya başladığım zaman işte yazının da şeyde çıkacağını gazetede çıkacağını ya da işte bir kitapta yer alacağını biliyorum. Ondan sonra çok inceleyip sitluyorum yani. Şimdi şurada küçük bir ayreşim yapalım. Aslında ben gazetesi ile başladım ama tam gazeteci değilim. Yani buradan öbür arkadaşlar haksızlık etmeyeyim. Onlar meslek ve e emeklerini ama çok, çok az yorum bu meslekten alıyorum. Ben oluyor. daha az Yani yazarlık ya da yorumculuk hmm. yaptım yıllarca. Onlardan da çıkan, işte şimdiki iki tane, iki tane daha arkada var. Ee, şey nasıl oluyor? Bir yazma konsantrasyonu nasıl yazı yazıyorsunuz siz? Yani aklınıza geliyor birden bir şahit oluyorsunuz, ondan sonra şahit olduğunuz olay bir pencere açıyor, ondan sonra o işte bir parantez geçiyordu, dolduruyor. nasıl yazıyor Mustafa? Mustafa çok araştırıyor. Mesela Helen şehri tamamen bir araştırma e, yazısıdır. Suriye'de 1894 1924 arası, yani Cumhuriyet dönemine geçişin sancılarını çok, bu ülkede çok insanlar yaşadı, Suriye'de de çok yaşadılar. Örneğin, e, Suriye'de o yıllarda İtalyan, Venebilti aileler var, Kollandalılar var, tabii bunları kimse bilmiyor, ben e, araştırarak şey yaptım, onların yaşamlarından kesikler sundum. Şu yani, devam ediyor mu hala? Yoksa Sivir'den ayrıldılar? Sivir'den silir, ayrıldılar. Ee, yani işte onların gidişlerini yani mübadele ile değil, mübadele öncesi e, gidişlerini anlatmaya çalıştım. Çünkü Sivir'i o yıllarda çok hızlı bir göç alıyordu. E, toplumlar yer değiştiriyor. Yani bugün... Suriye olayına bakarsanız işte o yıllarda da bazı toplumların buradan gelişi, onların yerine başka toplumların gelişi onun gibi bir şey. İlk kitaplarınız herhalde değil mi abi? Ee, Helen Şevri, Aşıkları ve Mahallece, Aşık yaşıyor. daha önce hı hı. benim ilgilenip baktım, e, yok bir değil mi abi? Kenarda var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Kitapların hikayelerini öğrenmek isteriz abi. Yani mahallece aşk yaşıyor. Yani nasıl oldu? Ondan sonra bası başı nasıl geldi? Nasıl elimize ulaştı? Eğer e, iki insan bir aşk yaşıyorsa inanın e, onun mahallece birlikte yaşarlar. Çünkü gizlenmenin hiçbir işi yolu yok o yıllarda. Küçük Aha. şehirler. Anında e, gündem oluşturuyorlar. Şey var size, değil mi abi? Böyle e, dışarıdan bakıldığı zaman bir mahallenin ağrısı programımız var. Böyle gençler geliyor, anlatırlar size değil mi? Ağabey, mamam benim başımda böyle bir köpür meselesi var. <gülüyor> i̇şte o andan sonra biz bu işinden, işinden nasıl çıkacağız? De, nasıl de, çıkacağız de. Anlatırlar de. değil mi ağabey size hikayeyi? Tabii, tabii. Ee, orada zaten e, e, aşk hikayeleriyle birlikte toplumsal e, yani sosyal yaşamların da e, gündemde ilgili hikayeler var. Yani sadece İşlerinin birbirini sevmesiyle değil. Ee, işte, tıpkı Anadolu'daki gibi, burada da bir ağalık sisteminin o yıllarda çok olduğu, hatta kahvehanelerin bile e, işte falanca ağaların çıktığı kahvehane veya e, işçilerin çıktığı kahvehane diye böyle ayrı olduğunu, lokantaların ayrı olduğunu. Bir de getirmeye çalıştım. Yani, e, Kesel Eksantrisi Sivir'in biraz feodaliyetlisi vardır. Yani Sivir'de yaklaşık 8-10 teme ağ, toprak ağası vardır. Her şey onların etrafına göre düzenlenmiştir. Yani bu düzenlenmek kendiliğinden oluşuyor zaten. İşte diyelim ki 5 bin numarası olan ağanın en az tane çalışanı vardır. Bunlar e, ona göre şey yaparlar. Esnaf ona göre örgütlenmiştir. Bu Feodal yapıyı yıkmak kolay olmadı de. 1975-80 sonrası işte daha, e, aldığımız göçlerle bu yapı yavaş yavaş yerini yani kozmopolit kelimesi uy uy uy uyar ama ağlı sistemin kalktı gitti yani. Başka bir soru size. Geriye dönme şansınız olsa e, hangi 10 yılı yaşamak isterdin senin 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000? Ben 1972 ile, 1900, e, yani 70 ile 80 arasında yaşamak isterim çünkü o, o yıllarımı unutamıyorum. 80 bu tarafı hiç yok zaten, sorularını hatırlamam ama 70'le ile 80'i ezberim diyorum. Ee, o yıllarda, mesela gündüz nasıl geçiyordu abi? Valla e, hani işin gücün haricinde, gündem neydi, ondan sonra işte arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz zaman ne konuşurdunuz? Hiçbir şey konuşamazdık. Neden? E, Toplumunize yerler yok, kahveler var, de alışık olmayan e, insanlar gitmezdik yani gidemezdik. Bizim sidirinde en eğlenceli yer sidir spor kulübü'nün binasıydı, herkes ona eğilirdi. O, o yüzden de e, benim baştası dostlarım meyhanelere erken başladık, <gülüyor> yani kahveler, Amerika'da meyhanelere başladık, böyle oldu. Şimdi, dediğim gibi abi kitabı, kitapları okuma şansım olmadı. Ondan sonra ee, tesadüten açalım. Ama şey en kısa okuyacağım. yani okuyacağım. <gülüyor> e, Canavar Muharrem. Hmm. E, şimdi kitapta var ama Canavar Muharrem bir de siz anlatır mısınız? Sivirne renkli simalarından birisidir. E, yani kendine has hareketleri olan silivri'nin balıkçı esnafı olan bir abimizdir ama çok sosyal ilişkileri çok gelişmiş bir abimizdi. Ee, çok fa faal e, faal bir yani balıkçılığın dışında diğer sosyal aktivitelere de katılan bir abimizdi. Yani güreş aşlı olurdu. İşte e, Pazar içinde halk günü yapar. Benimki evet. o yıllarda işte Sardanya'da Hamsim olur. Çok çıkmış. Getirir. E, Silivri halkına bedava da artırdı. Yani aklımda kalan e, Şirinli abimizdi. Yani, Anladım. Yani o dönemin e, renkli, simalarında. renkli simalarından. Renkli simalarından bir tanesi. Yani orada, oraya girmişse çok renkli. Şey demek. var bunun e, bir kitabın haricinde bir projeniz var mı? Hadi yapmak istediniz. Var e, Ali Kardeşim. Zaten şu anda e, bir kitabım hazır. O biraz e, kendimi anlatan bir kitap. E, bir de Traklar'ı yazmak istiyorum. Çünkü e, şöyle bir şey. Trakla, çok savaşçı bir millet. Ee, kimse, e, Trakya'dan e, nasıl geldiler, elden geldiler. Ee, yaklaşık iki senelik bir araştırmam. Onların yaşamlarına e, kitabıma aktaracağım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Silivri, Troya kentin kardeş kenti. Her iki kentin de e, halkı kardeştirler. E, bu belki karşıtlarımız e, pek bundan yani memnun ama Troya'nın askeri dahi e, çektiği maden işte şarap yiyecek gibi birçok e, kendilerine gerekli olan eşyalarını e, yiyeceklerini Silüden temin ediyorlar ve yakın akrabalıklarımız var. Trakların en büyük özelliklerinden bir tanesi iki gözlerin iki renkli olması, biri siyah, biri mavi. Birçoğunun yani hepsinin değil ama veya yeşil, mavi falan. Bu şekilde araştırılıyorlardır. Mesela Osmanlıya ...ya da Bizans'a e, kadar gelen Baloros Hayret'in Midilli doğumudur ve bir Traf çocuğudur işte e, Sülalesi diyelim, arada 1000 yıla yakın bir zaman var, Trakya'dan gitmedim. Bu, bu tür e, araştırmaların kitaplaştırıp sizlere ulaştıracağız. Ee, ben e, konuklarımıza da ee, lütfen bir soru sormak isteyen, çünkü e, şey, beraber paylaştığınız çok şey var, ondan sonra e, soru sormak isteyen varsa e, alabiliriz soruları. Lütfen bir yazma rutininiz var mı acaba? Hani hala hazırda nasıl yazıyorsunuz? Yazma rutini ama ben de, ben de anlıyorum. Anlıyor. Ee, bir yazma rutininiz var mı acaba takip ettiğiniz? Hani bazı yerler, sabahları yazarlar, bazıları geceler. Ee, sizin bir yazma rutininiz var mı takip ettiğiniz gün içinde? Yani hangi saatte? Sabah mı yazarsınız abi? Akşam mı yazarsınız? Ya da belli bir saat yok Çay mı kahve mi Bir şey lazım bir şey var Ben sabah saat 5'te kalkıyorum, saat 11'e kadar yazı yazıyorum. Yani diğer zamanlarım bu zamanlar olmadığı için ama sabah 5'le gündüz 10 ya da 11 arası yazarım genelde. Teşekkür ederim. Orada da vardı. İstiyorsanız oradan bu tarafa gelin. Ben Öncelikle çok tebrik ediyorum. Bu güzel e, analarıyla ile bizleri buluşturduğu için bir mesleklerişi olarak da gerçekten gurur duydum anında. Aynı yolda beraber yürüdüğüm için de çok şanslı hissediyorum kendimi. Benim e, merak ettiğim tabi aslında hiç bu kadar da sorma e, aklıma gelmedi. Yüzlerce yazısı var gazetelerde. Hem basılı gazetelerde, hem internet gazetelerde. Bu yazılarını da kitaplaştırmayı düşünüyor musun? Bunları da böyle kitap halinde, bir eser halinde bizlere kazandırmayı düşünüyor musun? Yazılım e, gündemine ve güncesine göre. Yani e, o günü e, anlatan yazılar kitaplaştırmak gibi bir şeyin yok ama... ...geneli kapsayan yazılarımı e, kitaplaştıracağım yaklaşık bin tane yazım vardı. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Yolun aşk olsun. Birlikteyiz. İbrahim Hanım. Lütfen abicim kutluyorum bu güzel eserleri bize ilçeme kazandırdığın için. Bir değerlendirmem yapalım? Biz siyasetçiler çok konuşuruz yoksa eee <gülüyor> Soruyu, sadece mı? soruyu mu vaktiniz var mı istersiniz? Siyasete mi? girmeden hayır, <gülüyor> hayır, hayır hayır ben <gülüyor> hayır ben çok kötü bir siyasetçiyim ama o yılan akar gider. <gülüyor> yok yok ben öyle çok kötü siyaseti yaptığını görmemi biler kes içendeki mağdur olan insanların yanında onlarla beraber eş anlamda hareket ettiğinin tanıyız, şahidiz. Bu konuda yok, hiç böyle işte bir endişemiz işte. yok. Ben eşref efendiyi sormak isterim bir e, ikincisi. Roma Helen şehri aşıklarını okudum ve Vasili'yi okudum, Stamolus'u okudum ve onların hayatlarını okudum. Bir de öykülerinle roman yazardığı arasındaki hissettiklerinin hangisine daha kolay yazabildiğini, yapabildiğini, hangisine insanlara daha iyi, daha rahat, daha güzide yaklaşabildiğini, ulaşabildiğini bize anlatmasını isterim lütfen abimin. Sorularım bunlar. Ee, bir de değerlendirme yapmak isterim, izin verirseniz vaktiniz varsa. Evet, Şimdi ben Lütfü abi, bazı insanları e, kendi ailesi içerisinde, çevresinde ve onunla birlikte kafasında kendi dışında, ailesinin, çekirdeğinin dışında olanlarla karşılaştırma imkanı, fırsatı bulur insanlar. Hayat boyu bu değerlendirmeyi mutlaka her birimiz yapmışızdır. Ben de çokça düşündüğümde Lütfü abiyle babamı benzeş, e, benzeştim işimdir. Şundan dolayı e, az önce dışarıda ile Hulusi konuşurken Hulusi'yle, Hulusi dost da burada dedim ki asmanın üstünde birkaç salkın üzüm bırakırdı mutlaka babam çünkü kuşlar yesin, arılar yesin kurdum kuşun hakkını bıraktınız mı derdi babam rahmetli işte cevizin üzerinde, bostanda bostanda kalan kavunu karpuzu yüksekçe yere oyun oğlum birazdan çoban gelecek kessin yesin adam kırda. Her şeyi, her şeyi toplamışsınız, Eylül gelmiş, ne bulacak diye yiyecek. Ağzı kurur, susar falan derdi. Şimdi o insancılığı, o inceliği, o güzelliği ben lütfen izlemişimdir. Babamla eş anlamda düşünmemin, paralel olarak düşünce mağarasında hissetmemin sebebi de budur. Bu değerlendirmeyi yapmazsam kendisine haksızlık edeceğimi düşündüm. Herkesin de duymasını istedim bunu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de e, ne güzel bir var, <gülüyor> ol, eksik olma. Bir de e, yok bitmedi söyleyecekler, Bize verirseniz. Ben tabii e, dedim ya mikrofonu eline geçirdi mi siyasetçiler kolaylıkla öyle bırakmazsa onun için izin verirseniz bir bittir daha bir bir kısımda konuşmak istiyorum. Biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi değerlendiren mi, değerlenen mi olmak ister insanlar? lütfen abi herhalde değerlendirenler tarafında oldu. Değerlendirmek istedi. Hem ilçesini değerlendirdi hem çevresini değerlendirdi. Bir sürü arı gibi, bir sürü pürene kondu, işte çiçeğe kondu, neredeyse hatbilere kondu, bal yaptı. Ve yani öyle güzel ürünler yaptı ki. Burada bulunan herkes benimle hem fikirdir, bunda hiçbir kuşku yoktur. Geleceğe bunlar bir... Ee, yıldız gibi, samanyolu gibi akarak önümüzde görüneceklerdir. Mutlaka içeriğinin bunlara ihtiyacı vardı. Ve ne güzel ki böyle bir yol açtı bize. Değerlendiren derken bunu kastetmek istedim. Yollarını kaybeden insanlar yukarıya yıldızlara bakıp yol bulurlardı. Biz de onlara bakarak veya onun arkasından gelen herkes onlara bakarak yolunu, yönünü ve yürüyeceği tarafı göreceklerdir. Bu anlamda da çok teşekkür ederim. Yani altın mı olmak istedin, sarraf mı olmak istedin dersen lütfen bir sarraf olmak istedim değerlendiren olmak istedi. Ya da kiraz mı olmak istersin yaprak mı dediğinde lütfen abi kiraz değil yaprak olmak istedi. Rüzgarda kirazın üstlerine kapanan e, yağmurda doluda onun incin, incinmesini, nefasetini lezzetini lezzetinin bozulmaması için kendini feda eden yaprak olmak istedi. Bizlerin de yolunu açtı. Ona çok teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda şükranlarımı sevgilerimi sunarım. Hayırlı olsun ve bundan sonra elbette ki e, sabırla daha iyi çalışmalarını, daha güzel çalışmalarını bekleyeceğiz. Teşekkürler. Vallahi e, çok sağ olasın. E, yazarlar güzel konuşamazlar ama senin artı güzel konuşmayı yeteneğin de var. Seni ben de ben de seni tebrik ediyorum arkadaşım. Sağ ol. E, tüm işlerinine e, saygıyla iyi Sağ, sağ ol. Hocam. Sağ ol. Emeklerin önünde Sağ ol teksik olma. Benim iki tane sorum olacak. Aslında bildi ama ikincisi de aklıma geldi. E, bu süreçte aslında e, uzun zaman evvel daha kitap ilk basım aşamasındayken Lütfü abiyle görüştük. E, bu akşam bugün e, Ali abi kıskanıyorum çünkü moderatör olarak aslında ben orada olmak istiyordum. E, ama sağlık problemlerinden dolayı bugün izleyici olarak buradayım ama Ali abi gayet güzel, harika bir şekilde e, devam ediyor program. Şimdi bu süreçte yine üçümüz beraberdik ve ee, yaşamı anlatıyor Lütfü abi Mısralarında yıllardır. Mahalleci aşk yaşıyordukta da öyle ama yaşamla ölüm dansı arasında aslında Lütfü abinin çok güzel hikayeleri var. Belki onlardan bir iki tane paylaşmak isteyebiliriz bizimle. Ee, bir de bunun yanı sıra İbrahim abi çok güzel konuştu değerlenen değerlendiren noktasında. Lütfü Ertürk, Ali Gülcü bugün e, Çorda'da olmasına rağmen aslında tarihi bir silirli. Silirden bizim içimizden bir isim. Yine İbrahim abi'nin işaret ettiği gibi Hulusi bir ee, ve sabahki sohbetimizde Ali abi'nin dikkatini çeken bir şey Onu da paylaşmak isterim Bu üç değerli yazarımız yıllardır aslında Silivri'de yazı yazıyorlar Ama üçünün önünde e, imza günü ilk kitabı ilk imza günü Silivri'de bu sahnede Son yıllarda oldu O konu hakkında da söylemek istediğiniz bir şeyler mutlaka vardır onlar da paylaşırsak çok sevim Sağol Kami kardeşim Teşekkür ederim Valla ee, Burada Bu e Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a çok ayrı bir yer açmam. Ayrı bir söz söylemem gerekir. Şöyle ki Hulusi kardeşimin çok güzel bir sözü vardı. Dün akşam yayınlamıştı benim yazımın altında. Şehir idareleri de parlayabilecek miyim? Heyecanlıyım da. Kültürel hizmetle imar çalışmalarından önde gelir. İşte bu kültürel hizmetleri e, programlarsanız, projelendirirseniz e, belki yaptığınız bina eskir, e, yaptığınız yollar aşınır ama kültür ve yaptığınız yatırımlar kaybolmaz. Ve adımız bu şehirle birlikte hep anılır. O yüzden Sayın Volkan Yılmaz Başkanımıza buradan teşekkür ederim. Kendisi yok burada ama ona ayrıca bir böyle bir değerlendirmek isterim. Ölüm o kadar insana yakın, o kadar güzel o kadar iyi bir şey ki. Ben 5 defa öldüm arkadaşlarım. E, e, bunlar gerek trafik kazası, gerek hastalık, gerek şey. Yani önüme, e, bu yanlış anlaşılmasın, önümden korkmamaya başladım. Ve, mesela birinci şeyim şu, silivri e, açıklarında karşıdan bir tane kemi geçiyor ve bir sandal var. O sandalı gitti o gemiye buldum ve ben o sandalın içinden denize düştüm. Sandalı gittim ben oradan buraya yüzerek geldim ve ben bir ara öldüm orada. Ee, i̇şte korkuyla dinlediğinizi. Bir mart çığ, çığlığı sizi hayata tekrar bağlı yürüyüm. Uyandığımda suyun bayağı bir altına inmiştim. Her sabah işe gidiyorsun. Motorum var. İşte Selim Paşa'dan dönüşte belediyeye gel geliyor, orayı mıcır döküyor. Ya, alışık olduğun bir yol olduğu için tam vazgeçiyorsun oradan. O mıcırı da ve bir anda kendini sivir ve birlik otobüsünün altında buluyorsun. Bu da bir ee, ölme şeklindir. Sonra ayıltılar falan işte. En acısı, en şey. Kiran çiğnedi beni, <gülüyor> yani ezdi, kabukla e, kaburgalarımı kırdı. Dört e, gün komoda kaldım falan. E, 40 tane şeyim var, kırıkım var göğüs kafesinde. E, öldü diye beni şey yapmışlar, e, morka atmışlar. Daha sonra bir nöbetçi doktorum bakayım şuna deyip geldiğinde küçük serçe parmağımın oynadığını görüyor. Ulan yaşıyor mu? Çıkaram onu dediğinde yani az sonra belki ölecektim. Oradan öldüm. Ee, Çok yakın yani hayat? Hayat ölümü. O kadar burun buruna gidiyoruz ki hiç yani ne zaman nereden gelecek diye bir şey yok. Her an yanımızda yani ölümü severiz. <gülüyor> yani bilmiyorum şey yapabilir bir devam edeceksiniz. Korona e, bana e, koronada yardım elini uzatan başkanımız da burada zaten şu an. eksik olmasın. Ben korona değilim arkadaşlar. Yani bu acı olacak ama e, aynı gün hastanedeyiz. gazeteci arkadaşım Cemile de yanımdaydı. Hastaneden tüm tetkiklerimi yaptırdım. Yani kan tahlili, tomografi falan. Hiçbir şey yok. Git dediler. Ben sevinerek, gülerek eve gittim. Akşam saat dokuzda iki tane doktor ya da sağlık vurgundan insan geldiler. Sen koronasın. İç, bu aktör içeceksin dediler. Ben de dedim çıkardım dedim ki bak bugün bu tahliller, yok gırtlağında biraz varmış falan. Hatta ben takıldım. Dedim ki ben onu, e, affedersiniz, rakıyla derdeme yapar atarım falan. Bu sefer hanım başladı. Hayır içeceksin, içeceksin ve korona olmadığım halde o dağıtılan ilaçları ben 8-8 tutup e, bir de şey vermediler o zamanlar. Kan sulandırıcı ve ben kanım pırtılaşıyor. Ben, ben buradan, şeye e, devlet hastanesine ölmüş bir faziletle gittim. Orada kan sulandırıcı vurup beni daha sonra e, İstanbul'daki başka bir hastaneye kaldırdılar ki onu hiç anlatmayayım. Ama benim geri dönüşüm bu şekilde ve ölüşüm bu şekilde. Sevgili şey, doktorum. Abi ki vefa ettin seni zorla geri getirdi dediğini biliyorum Teşekkür ederim. Lütfen abiciğim. Merhaba. Bence kitabın hayırlı olsun. Merhaba, teşekkür ederim. Ee, Şunu merak ediyorum ben. Kitab, e, zaman zaman biz senin İlçeli Derneği'yle alakalı yazılarını severek takip ediyoruz, okuyoruz. Kitabını henüz okumadık, okuma fırsatımızın olmadı. İnşallah en bir okuyacağız. Evet. Bu yazılarından derlenen bir kitap mı? Yoksa sadece e, kitaba özel bir yazılı mı? <gülüyor> e, bir de e, az önce Mecruz Siyemez İbrahim abi söyledi, e, iyi yazan iyi konuşamazmış, siz yazın, biz okuyalım, bütün sinirli konuşsun. Hayırlı olsun, başarıları devam ediyoruz. çok teşekkür ederim Fatma. E... Çıkalım, e, Mahallece Aşk yaşıyordum Silivri'de yaşanmış e, öyküleri bitimledim. Yani şöyle ki, işte o yıllarda yaşanmış bir aşk öyküsünü yazdım e, veya bir sosyal faaliyeti yazdım. Ama bunlar e, aynı anda değil. İçeride bundan 20 yıl önce de yazdığım bir yazı var. 20 gün önce yazdığım bir yazı da var. Yani işte şey işte canavar muhabbet. Benim iki ay önce yazdığım bir yazıdır. Ama e, Tina diye bir yazı, Dina diye bir yazı var. Dina e, yaklaşık 20-25 senelik bir yazıdır. E, böyle yani derlemedir. Yazı yazanlar veya gazeteciler hakikaten biraz takıntılı konuşurlar. Mesela Emin Çöğeşen olsun, Can Hataklı olsun, Rahmetli Bekir Coşkun olsun, takılırlar konuşurlarken. Sevgili kardeşim, hem güzel konuşuyor hem de iyi yazıyor. Sağolsun, onu demek istedim kendisine ben. Başka... Sağol, çok teşekkür. Tüleyse da bir Aa, Ben görmedim. Çok üzülüyorum. Buyurun. Ha, tamam. Evet. E, öncelikle e, kutluyorum tekrar. Hayırlı uğurlu olsun. E, şimdiye kadar tabii ki öykülerini e, çok keyifli okuduk zaman zaman e, köşelerinde. E, sohbetlerimizden de bilirim. E, güzel öykülerim var, güzel anılarım var. Ee, bu anlamda tabii kendimde şanslı görüyorum ee, Lütfen Ertürk'le arkadaş olmaktan dolayı eski bir dost her ne kadar zaman zaman Lütfe Türk'le e, böyle birbirimizle tatlı atışmalarımız olsa da aslında bu bizi de e, daha bence sıkı bağlı yani birbirimize çok da istediğimiz gibi değil de inandığımız gibi konuşuruz ve davranırız e, ilişkimizle arkadaşlığımızla çok Samimiyiz diye düşünüyorum. Ee, şanslıyım. Ee, lütfen gibi bir insandan. E, dost olduğum için, arkadaş olduğum için. E, aslında Siliv olarak şanslıyız diye düşünüyorum. Siliv de iyi üretiyor. E, şu anda bakın da salonda Hümsi Üstün. E, Bana göre çok önemli bir değer Siliv'i için. E, çok gurur verici. E, Ali arkadaşımız yine her ne kadar şu anda Siliv'de... Hikamet etmiyorsa bile. Silivri iyi insanlar yetiştiriyor, silivri üreten bir yer, silivri gelişen ve geliştiren bir yer diye inanıyorum. Bunun için de kendimi şanslı hissediyorum. Ben Lütfü'ye şunu sormak isterim, Lütfü az önce bir şeyden bahsettin sen, başından geçen ölümle ilgili yaşadığın olaylardan bahsettin. Ben şimdi bütün bunlardan sonra ölümsüz lütfü diyeceğim sana. Maşallah. Ee, öyle oldu artık, yani beş genç ölümü böyle önümle başa çıkabilir miyim? Tırat hakkım daha var. Ee, işte, yani artık biz sana ölümsüz lütfü diyoruz. diyoruz. Ölümsüz lütfü erdik bu, yaşam yolculuğunda kendini nasıl e, ifade eder, kendini nasıl konumlandırır? Çok sohbet ettik ama hiç böyle bir sohbetimiz olmadı, böyle bir soru şu anda aklıma geldi. Merak ettim. Şu anda gelişen bir şey oldu. Lütfen Ertürk kendi nasıl ifade edin? Akıyaşam yolculuğunda nerededir? Kendini konumlandırdığı bir alan var mıdır? Yoksa böyle bir sınırları olmayan ucu açık ve geniş bir alanda mıdır? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mursa. Ben de sana teşekkür ediyorum. Şimdi Lütfen Türk hep ıı, dışarıda bilinmeyen yönleri vardır. Ben... Iı, daha ziyade çevreci, hedefime insan odaklı olarak yaklaşan bazı devletlerle işbirliği yapıp, örneğin her sene 100 yüz, yüz çocuğumuzun okula gitmesini hazırlayan işte ya da çevre olarak tek başına kalkıp buradan Doğu Karadeniz'e evet. ya da Batı Karadeniz'e sevgili eee işlere katılan böyle bir yaşam tarzım var. Yani biraz sosyal olmama rağmen as sosyal de var yani kendi başıma kalıp kendim ürettiğim şeyler de var ee, işte bunlar belki de yazarlığıma da yansıyan şeyler. Çadırım var bunu alırım tek başıma giden Kaz Dağları'nda beş gün on gün kalırım yani sınırlarım pek yoktur inanıyorum. Görüşte ee, alabildiğine sonsuz desteğimi verir. Onu yaşarım yani. Bilmiyorum. Ama şey dediğin oluyor mu abi yani? Elan çarptığı bir şey olmadı. Ondan sonra de çarptı, gene bir şey olmadı. Yani, Ondan sonra bir şey olmadı. Şerbetliyim. Bu saatten sonra sana hiçbir şey olmaz falan. Diyor ki etrafım boşuna bir, bir sıkıntı geldiği zomayı? Evet. Yani gözüm daha çok kara oldu. Yani bir karşılığı diyelim ki işte bir olay var. Hani insan çekinir, değil mi? Ya ben girmeyeyim oraya falan diye. Yok, ben ölmeyeceğim. <gülüyor> Bak diye girmiyorum. <gülüyor> Oysa. Evet. Ah. Evvela, hayırlı olsun. Tebrik Sağ ederim. Ol. Ee, olsun. Ben kitabı yayınlanmadan önce de okudum. Ee, Tetkik etme imkanı oldu. O bakımdan kitabı ilişkin benim bilgim var. Gerçekten çok Kıymetli bir çalışma oldu. Şimdi ben Silivri tarihi çalışırken şunu gördüm ki, Silivri tarihinde ilişkin döküman aradığınız zaman burada çok uzun süre bir Türkiye gemi diye olmasın rağmen Türkçe bir hatırat, kayıt, kuyut pek bir şey yok. Bir takım seyahatnamelerden, bir takım işte sicillerden falan bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şöyle düşünün ki. Yani bir binayı tamamıyla sökmüşüz ve onun taşlarını dünyanın dört bir tarafına dağıtmışız, kırmışız o taşları. Onları böyle tane tane bulmak suretiyle siline tarihi inşa ediyorsunuz. Ama mesela Yunan literatüründe çok ciddi kayıtlar var, hatıralar var, mektuplar var, gezi yazıları var falan. İşte böyle bir yokluğun içerisinde... Lütfü Ağabey'in çalışması, bu kabil çalışmalar çok büyük kıymet ifade ediyor. Çok önemli bir kıymet ifade ediyor. Yani evet benim zannım, düşüncem o şekildedir. Yerel yönetimler e, imar çalışmalarından daha ziyade kültür çalışmalarına önem vermelidir. Bu şekilde toplum kimlik kazanır. Yerleşim yerleri kimlik kazanır. Benim kanaatime göre yazılarımızla silivri kimliğini biz inşa ediyoruz yani bu konuda mütevazı olma, olmayacağım ben, herkes unutulacaktır ama yazanlar unutulmayacaktır. Bundan yüz sene sonra da bizim söylediklerimizle bu e, bu döneme ilişkin fikir sahibi olacaktır insanlar. Bu kalemin çok enteresan bir gücü yani. Kalemin çok ilginç bir gücü bu. Kalem, Arapça bir atasözü vardır. Kılıçtan daha keskin, daha öldürücü. Ee, öbür taraftan e, abi hayattan daha fazla can verici bir şeydir diyor evet kalemin böyle bir niteliği var mesela e, lütfen dediğiniz gibi işte Trakları çalışacağım diyor ya 2000 yıldır ortalıkta olmayan bir millet en azından 1500 yıldır Trak diye bir şey bilmiyoruz biz yani kalem ona yeniden can verecek kalem onu yeniden bir hayat edecek Yeniden onu bir ona bir fonksiyon yükleyecek, o topluma bir fonksiyon yükleyecek. Bunlar çok kıymetli şeyler. O bakımdan o işte 150 sayfalı kitap hacminin çok ötesinde anlam taşıyor. Bundan dolayı evetle teşekkür ederim. Yazılma sürecini biliyorum, verilen emeği biliyorum, çekilen çileyi biliyorum ve bundan dolayı da silivrimiz adına teşekkür ediyorum. Benim için e, Lütfü Ertürk Er Türk yüreğiyle gerçekten e, kalemi ile olduğu kadar yüreğiyle de çok kıymetli bir abimizdir büyüğümüzdür e, Hoşgörüden, kabulden anlayıştan ibaret bir e, birisi olması Dolayısıyla e, onun varlığı bizleri zenginleştirdi eseriyle de ilçemiz zenginleşecek bu ilçenin. E, Kimliğinin temel taşlarından birisi onu, birisini oluşturacak. Bu sebeple ellerine sağlık. Ona, ona dört can değil, kırk dört da hatanıyorum. Uzun yaşasın. Çok <gülüyor> Uzun şey yaşasın. Akta başında yaşasın. Evet, siz. Bu arada İbrahim Bey'in soruları galiba karıştı. ...lafa karıştı, işte onlara cevap verilmedi onlara tekrar hatırlatıyorum. Evet, evet. <gülüyor> Siyasetçi olmanın da böyle bir şeyi var. Çok konuşuyorsunuz ama insanlar çok dinlemiyorlar galiba. <gülüyor> Öyle bir talul <tarzım> bunlar yoksa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok. Olsun, <bilir gülüyor> Herkes bir şey olur. En biri Sevgi O bayrağı sen açtın. Silivri'de ve güzel kentimize en güzel de sen anlatıyorsun. Biz e, sen o bayrağı devam ettir. E, biz senin arkandan geliriz sevgili dostum. şu var. Eee İbrahim Ali'nin en başta soruyor yani ben. Yani sizin yazmış olduğunuz bir roman mı? yani roman e, yok. Evet, yani e, sadece oraya öyle ki Hoca cevap verebiliriz. E, e, ...roman yazmak e, öykü yazmaya benzemiyor. Yani e, daha uzun soluklu bir konsantrasyon gerektiriyor, daha işte derin araştırmalar yapmak gerekiyor... ...ondan sonra yazdığınız dönemi yaşamak gerekiyor... ...ondan sonra e, işte, roman yazmak, öykü yazmaya göre daha farklı bir dünya yani, değil mi hocam? Yani e, dener miyim denerim roman yazmayı? Belki elimdeki. Sinema ten var mı yazısı var bende. Onu romanlaştırabilirim. Devam eder, gidecek gibi. Ama o benim yaşadığım, kendi yaşadığım siyasi olaylarla olduğu için, yani romana dönüşebilecek yazılarım var. Yani ben tamam. üzerinde çalışıyorum. Üç yıldan fazla oldu. Kendimi yazıyorum aslında. Ne yazıyorum dersen işte 90'lı yılların sineması yazıyor. Ondan sonra işte ben satan bir adam var, motosikletle satıyor, Akşamları giriyor radyo programı yapıyor. Bunu kapattım kendim yani ben bunu bitirdim bitireceğim. Bir süre sonra abi 90'ları yaşıyorsun yani gerçeklikten uzaklaşıyorsun falan arar ediyorsun devam ettiremiyorum yani ama ulusu hocam bunu yapıyor. Hani bitiremiyorum bilmiyorum i̇şte inşallah ee, bitirir ama yol ayrımı da burada başlıyor. <gülüyor> Başka sorusu var olan... mı? Ben bir şey söylemek istiyorum. Az önce Hulusi Kardeşi'nde güzel bildi ona. Sivirli'de basın olarak belki haksızlık olacak ama Trakya'nın, hatta Karşıyaka'nın, gazetelerini ve dergilerini falan hep şey yaptım, inceledim ama bizim gazetelerimiz, dergilerimiz basın e, görev alan arkadaşlarımızın bilgi ve edinimleri kadar e, hiçbir yerde göremedim. Yani Silivri'nin e, medyası gerçekten çok iyi bir yerde ve güzel bilgilerle, dop dolu. Sadece bir tek gazetemiz var. O da Altınoluk. Eee Altınoluk'ta günlük altı tane, haftalıkla beraber 11 11 gazete çıkıyor. Ama şeyden de kaynaklanıyor. kamuoyundan da kaynaklanıyor abi. İyi iyi. Sonra araştırdık. Evet. Altınoluk niye bu kadar şeyli diye? Bütün emekli şeyler, öğretmenler ve diğer kesim Altınoluk Altınoluk'a yerleşmişler ve Tamamen mesajicilik yapıyorlar, dergiyi çıkarıyorlar ve bizim Silivrimiz de bu yönden gayet iyiydi. Ee, o yüzden çok mutluyum yani basında yer alan arkadaşlarımla e, gurur duyuyorum. Şimdi e, profesyonel yaptığım işten sayın lütfen hemen araya gireyim, e, çok fazla geziyorum ben de. Ondan sonra gezdiğim yerlerde de işte yerel gazeteci arkadaşlarla sohbet etme imkanı oluyor. Ondan sonra genelde şey var yani biz yazıyoruz ama onlar da bizim yazdıklarımız okunmuyor. Yani böyle bir der var. nerede bu burada mı oluyor? Trakya'da. Trakya yani Siri içinde bile, yani. İşte, Mesela, e, mi? Siri'de yazılanlar yani. Hepiniz yaşıyorsunuz. Mesela senati mi yazdığınızla ilgili çok geriliyor. Böyle yolda gidiyoruz bu yap aks Sen daha da güzel toparlarsın. Bakın eee yine çıkan gazetede de şu var. E, Evren 8, Ahmet Bey 6 2 ziraat aletleri reklamı, işte şu, buralan şu geçti, bu geçti, bu kadar. Yani köşe yazandır, yorumculuk ya da e, gazeteciliği gerekliliği olan, yani bir siyasetçi alıp... E, Onunla ilgili gündem yaratmak konusunda biz çok iyiyiz. Yani sivil olarak, sivil gazeteci arkadaşlar olarak hep iyi, iyi gördüm yani, mukayese. Bence e, sivil bir e, bir yerel gazete okudum, e, ne yazılıyorsa hepsini okuyor Yani ben hiç siyaset yazmadım şimdiye kadar, yolda gidiyorum. Yazı, işte çarşamba günü çıktı, perşembe günü, siz de yaşıyorsunuz bunun abi. Adam yazdığı neyse biliyor biliyor yani hepsini okuyorlar yani evet. bu e, şeyin basının buraya gelmesinde yaşayan halkın esas bir şeyi var yani, e, etkisi var yani evet. neden orada yani bir yazı yazıyorsun gün biriyle karşılaşıyorsun yazdığınız yazıyı okumuş oluyor ve biliyor bu da insanları yazma konusunda üretme konusunda tetikliyor e, tetikliyor tabii ama. ki yani ben e, haftada bir köşe yazısı yazıyordu. Öyle anlar geldi ki ben iki günde bir yazı yazmaya başlamıştım. Yaklaşık Silivri şey Ersinler'in gazetesi, ismini unuttum. Orada ve kendi Silivri haber hattında toplum 3000 üzerinde yazılım var. Ama de şaşırmışlar mesela, e, Hulusi kitaplarını okuduktan sonra, yazılımı takip etmeye başladıktan sonra hani nasıl olur da Silivri'de Hulusi Üstü gibi bir adamla söyleşi yapılmaz? Değil mi abi? Ondan sonra nasıl olur da bir imza günü olmaz? Demiştim ya. Yani. Vallahi, e, işte daha çok Hulusi'ler, daha çok Ali'ler çıksın ve bu e, söyleşiler hep olsun. Ee, yani, karşılıklı söyleşi kadar güzel bir şey yok. Ee, Sağolunda da mesela... samimiyet var. Ondan sonra işte ilk çıktığımız zaman böyle heyecanlanıyoruz Senhan abi buraya çıkıyor olmaktan. Ondan sonra e, interaktif oluyor. Herkesin bir fikri var. İnsanlar böyle e, şey yapmadan, çekilmeden fikrini samimiyetle dile getiriyor. Güzel oluyor, keyifli oluyor yani. Ya bundan 30 sene önce biz e, hemen hemen e, mutlaka bu konu bulup paneller düzenlerdik. E, Trakya Express'tan sonra Silivri'de ikinci gazete olarak Silivri e, Haber çıktı. Bu Silivri Haber'i çıkaran e, dört kişiydi. Biz başlangıç'ta Erdal Sezgin hocam, Sami Düvenci, Şeref Eren, Dütfer e, Türk. Biz dördümüz araya geldik gazeteye başladı. Daha sonra Katılımcılar oldu. Ah Ahmet Arkanın ee, i̇lk gazete deneyimi Silivri Haberdir. Daha sonra Humboldt işe geçti ve oradan aldı yürüdü ama ilk geldiğinde e, bizimle birlikte oldu, bizim yanımızda yani dışarıda hiçbir bir sivri olmadan direkt Silivri Haber'de başladı. E, biz Ahmet Hakan'la e, işte Cem var e, bile. Onlar röportajlara giderdik, mesela Muharrem Azoncu buradaydı, Muharrem Aydoğan'la ilk röportajını yapmıştık, daha sonra Cem kendi röportaj yaptı. O yıllarda ben bir taraftan da çiziyordum, yani kırkötür falan da çiziyordum. Şeref yazılar yazdık, ortak yazılarımız oldu. İşte bölge adama çıkardık sonra, bir bakışa geçtik sonuncu köyü çıkardık. 4-5 tane köşe köşem oldu. Ahmet Arkan Ahmet Arkan'la bölge alasını yaptık şeylerin işte. bakışta. yani bu baktığınızda yani bölgeniz olarak dolu doluyuz yani. Herkesin bir becerisi var. Herkes şeyler koyuyor. Yani işte kitaplar çıktığı zaman böyle insanlar şeye, gündeme geliyor. Fakat yani yazarların haricinde de yani işte sinirin geçim kaynaklarından bir tanesi Balıkçı. Ben işte 70 yaşındaki bir balıkçının anılarını burada dinlemek isterim yani. Yaşıyorken yani birebir şey Kamil bunları toparlıyor biriktiriyor ama bir şey olmaz mı abi? Onunla da bir söyleşi yapılsa. Ondan sonra geri izlemez misiniz abi yani? ya e, benim zaten şeyim o. Ee, ya da ben yani ben sonra işte biz ufukla şu anda e, görsel olarak bunu yapıyoruz. 10. sunum başlayacağız. 11. seneye. Kaç der? İşte, sen, abi mesela şey dinlemek istedim futbol oynadığı dönemi anlat abi. Ondan sonra evet. ya ben merak ediyorum şahsen. Ondan sonra evet. keşke böyle bir şey evet. olulsa da. Bundan sonra sıra neden neyiz bu abiden sonra? Tabii şeyle. Evet. Ee, i̇sterim, çok isterim. Mesela Engin abiyle yaptık bu süreliği şey. Ee, Bulcan abimizle yaptık. Ee, Çevik abiyle yaptık futbol şeyinden. Siyah abi 93 yaşında? Onu, onu aldık konuşturduk. Ya yani biz böyle kendimizi kararınıza ediyoruz şeylere ama bazen ama... Refik abi soru soru geldi. Yani, mikrofon kedi. Aa, tamam sizleri, buyurun. Buyurun, buyurun, ben sizi görmedim özür dilerim. Işık alıyor gözüm, göremiyorum. Sen. Tamam, ses geliyor inşallah. Şimdi e, Lütfü abi, özellikle, e, öncelikle e, böyle bir kitabı, böyle bir eseri Sirvi'ye kazandırdığınız için, ha. okurlara kazandırdığınız için e, Edebiyat dünyasına veya işte e, kazanlarınız için özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi biraz sebep e, sayın İbrahim Abi'nin e, sorularından es geçenler olduğu muhtemelen unuttun arada kaynadı. O sebeple ben tecrübelendim. E, sıraya soracağım sorularımı ki cevaplar alarak devam edeyim çünkü siz gazeteciler biz siyasetçilere soruları sorduğunuz zaman cevaplar almadan bırakmıyorsunuz. Ee, özellikle ben e, sizi e, geç tanıdığım için e, üzülmüştüm. E, yani zaman zaman da bunu aklından geldiğinde sizi gördüğümde veya e, ya geç tanımışım derdim. Fakat e, beş bitip geriye dört kaldığını duyunca sevindim açıkçası. <gülüyor> ee, bunun zamanında cevabında... <gülüyor> birinci sorum şu. E, saçlarınızın bu kadar fazla beyazlamaması veya yüzünüzdeki o berraklığın kalması bunca badareye atlatmanıza rağmen nasıl oldu? Bu işin formülü ne? Bunu bir kere öğrenmek istiyorum. Onun cevabı size göre bilmiyorum ama İkincisi şu ee, Silivri'de ilk kitabı çıkaran kimdi? İlk Silivri'de e, yazar olarak ilk kitabı çıkaran kimdi? Şimdi Silivri'de gazeteyi ilk çıkaranların olduğu dönemi vesaire hatırlıyorsunuz biliyorsunuz araştırmışsınız. E, ama Silivri'de ilk kitabı çıkaran yazan yazar ilk çıkaran kimdi? Vallahi Silivri'de birkaç tane yazar var. Cemden yardım alayım ben. E, ya, ya, bak, onun, şimdi şimdi e, yok bir yok soyadı Kılıç olan e, Behiç Kılıç'ı neydi? Tercüman Gazetesi'ye köşe. Tercüman bir, Gazetesi ah, e, Behiç Kılıç. Ha, e, Behiç Kılıç'tı değil mi? Behiç Kılıç. Ha, Behiç Kılıç diye bir e, yazarımız var bizim. Sivir bu doğumludur. İlk kitaplarından bir tanesini o çıkardı, yani Silivri'de kitap çıkardı derseniz onu söyleyebilirim, çok eskilerde Bir de kitap yazan Mihri Belli vardı, o da bizim iyi, iyi Onun kitapları. Biraz da. iç çekerek söylediniz ama, Hı? biraz iç çekerek söylediniz yazarımızın ismini. İç çekerek söylediniz. Neydi? Evet, evet çekerek. Çünkü <gülüyor> e, onun yolunda yürümüş bir insan. Allah razı olsun. Lütfen. Konusu sivil olan, yerel kitap yazan bir Cemal Kozanoğlu. Evet. Diğerleri Türkiye genel Hayır, genelde. Hayır, yerelde mi? İlk <gülüyor> kitap yazan dediyse Cemal Kozanoğlu ve oğlu Kemal Kozanoğlu. Sivil ile ilgili iyi birikimleri var. Bir de bu isim kardeşim bu konuda çok geniş bir... Var. Şöyle bir ufak Ortamıyor nokta e, ben belirtmek isterim. Daha önce de bahsetmiştim size ama çok minik de olsa e, Allah rahmet eylesin e, Münir e, Bulcan'la hem tanışma hem vakit geçirme hem de beraber çok az da olsa e, onun tedrisatından geçme şansı yakaladı. Çünkü alt üstte oturuyorduk Selim Paşa'da. Çok güzel. Evet. evet. Selim Paşa'da oturuyorduk. Evet alt üstte Şimdi onun dairesinde ben oturuyorum. Onun o zaman Aynen. oturduğu dairede ben oturuyorum böyle söyleyeyim. Ee, ve dünden bugüne yerel siyasette gördüğünüz, işte, siz 70'li yılların başından işte 80'li yıllara kadar e, harf harf anlatabilirim. Hafızamda çok iyi diyorsunuz. E, gelinen son noktada da işte, e, son 2000'li yılların siyaseti yerelde e, olanları da çok iyi e, analiz edebileceksiniz. E, siz de sizce dünden bugüne gelinen siyasette, ne var, ne oldu, ne yaşıyor? Bu da son soru. Türkiye çok büyük bir değişim gösterdi. 80 sonrası. Yani 80 sonrası tek tip model bir siyaset yapılanması oldu ülkede. Yani ikinci bir siyasetin ya da ikinci bir görüşün yapılanması ...şansı çok fazla yoktu. Yani 80 sonrasını ...getirmiş olduğu... E, ...yapılanma... ...tamamen sağın... E, ...rakibi gene... ...sağ bir parti üzerine... Bir ...siyaset... E, ...oturtuldu ülkeye. Yani... E, ...80 sonrasını sorarsanız... ...ben böyle bakıyorum. Yani... E, ...biz sağ görüş, sol görüş diye bir şey kalmadı. Sağ görüş ve sağ görüşün e, kademeleri olarak e, oturdu. O yüzden 80 sonrası siyaseti gelmiş. E, yani. yerel, e, yerel siyasette dünden bugüne sorun farklı oldu sanırım. Yerel siyasette ha, yerel, dünden, e, yerel siyasette e, dünden bugüne ne değişti? Bunu merak ediyorum. Sizin bakış açınız var. Pardon. Yerel de dünden bugüne hiçbir şey değişmez. Evet. Maalesef. Ama yani bir tabirle ver, versek aynı tasa aynı anlamı yani gidiyor. Herkes birbirini satıyor. Herkes birbirini kolluyor. Böyle gidiyor. Net cevabım yok. Yani o, yerel siyasette şey yok. E, bilgi peşinde gitmiyor insanlar. Ya da e, edinimleri fazla olan, e, meslekli, bu işe daha çok yardım olan e, adayları e, kayırmıyorlar. Bir çorbada ben içebilir miyim? E, görüşü ha, hep or e gündemde olduğu müddetçe yerel siyasette hiçbir şey değişmez. Çok teşekkür ediyorum. Ben i̇nşallah yerel ediyorum. siyasette bir şeylerin değişmesi için bizim de sizin tedrisatınızdan geçip bizim de yazmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum inşallah. İnşallah. Biraz sivsiniz duyalım. Son günlerde hiç duyamaz olduk. Teşekkür ederim başkanım. Evet Refil. Refil var Herkese iyi akşamlar diliyorum, ee, bu vesileyle e, Lütf abiye e, kitabının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha e, birçok kitabını yazar, biz de e, okuruz. Şimdi ben e, burada salonda bunların en şanslı insanlardan biriyim. E, belki bazılarınız sadece Hulusi'yi tanıyordur, bazılarınız Lütf abi'yi tanıyordur, bazılarınız da Ali'yi tanıyor olabilir ama ben üçünü de çok iyi tanıdığım için üçünle de çok uzun sohbetler yaptığım için bu anlamda ciddi şanslıyım. Yani üçüne de sohbet ettiğiniz zaman günlerce üçünde dinleyebilirsiniz, sıkılmazsınız yeme su ihtiyacınızı bile hissetmezsiniz. Akıcı bilgileri, konuşmaları ve zekalarıyla ciddi anlamda insanları etkileyen e, kişiler e, ben bunu birebir yaşadım e, Hulusi'nin e, tarihi ve araştırmacı e, bilgisiyle Lütfü abinin de e, buna katkısıyla birlikte ben yani sanatçılar nasıl sahnede düet yapıyor ben de e, ikinizden e, olabilir mi diye düşünüyorum yani ikiniz bir ortak çalışmayla Silivri ile ilgili ortak bir kitap yapılabilir mi bunu sormak istiyorum sen, Bu muhteşem bir eser olur diye düşünüyorum sizin adını. Şarkı çerkezleri kapıştıracağım ya. Yani. Abi üç yani tane çel... araya üçüncü bir şarkı. Şimdi burada üç o tane şarkı, hatta dört tane var, onu söylemiyorum buraya gülüyoruz. <gülüyor> kapıştıracağım. Şarkı eserleri ya çeser ol. <gülüyor> ben de çeşerim, Onun için sıkıntı yok. Şarkı kapıştırma gibi bir derdim yok. Ama gerçekten sizin engin bilgilerinizle hazırlanacak bir ortak bir. E, kitap, silimi tarihi ciddi anlamda ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Hep birlikte. Neden yani, olasını, her şey silimi de Tabii ama e, gerçek bu, bunu ciddi olarak düşünürseniz sevinirim. Bunun sorusu cevabını alacağım. E, yerel basınla ilgili e, kısa bir şey söylemek istiyorum. E, doğru, Münir abi rahmetli e, Nur için de yazsın. Ondan sonra yine e, Yeni Trakki Ekspres diye sinan Albayrak bir gazete çıkardım. Tipo 80 81 82 yıllarında büyük çekmeyle çıkıyordu. Buraya geliyordu. Rahmetli İsmail abi de onun mağiriydi. Daha sonra Erdoğan Hocamla sizin çıkardığınız gazete vardı. Sille Bahar Ahmet Akanlarla. İşte Ahmet Hakan 88 89 seçimlerinde sonra gazete kapatmak zorunda kaldı. Yani Yeteri kadar destek bulamadı, kazanamadığı için sonunda hür bakışa geçti. Şimdi biz şanslıyız, şöyle şanslıyız. Ben e, hür bakışla e, uzun yıllar çalıştığım için e, sinir sporda çok uzun yıllar takip ettiğim için e, sinir sporun Türkiye'nin her yerindeki maçlarına gidiyordum. Biliyorsunuz 83'ten 84, 86'da üçüncü girince profesyonel oldu. İnanın e, bizim bölgemizde o zaman hür bakış offset basılıyordu. Tekirdağ'da, e, Edirne'de, Kırklareli'nde, Trakya'nın hiçbir ilinde offset baskı gazete yoktu. Günlük çıkan offset baskı gazete yoktu. Hepsinde tipo çıkıyordu. E, yani e, işte senin dediğin kurşunla, izlen, intertiple dizilen gazeteler çıkıyordu ve haftada bir çıkıyordu. E, bu anlamda Silivri gerçekten e, büyük bir, e, Silivri'de bu gazetelerin çıkması büyük bir şanstı. E, ve e, şunu söyleyeyim Hür bölge gazetesiydi sadece Silivri'de parayla e, satılan 450 kişi vardı. Yani 450 tane paralı abonesi vardı. Yani yıllar öncesinden bahsediyorum. 450 tane e, sadece e, parayla Silivri'de abonesi olan bir gazeteydi. Silivri'de öyle bir kültür de var. Yani insanlar okumak için e, para da veriyorlar. Ama diğer illerde Türkiye'nin Anadolu'yu gezip illerini gezip e, basılan yerel gasların çoğu parası satılır ve dağıtılır. Ama bizim bölgemizde bölgeydi de böyle bir kültür de var. Bu da e, çok e, muhteşem bir şey. E, i̇nşallah bundan sonra da e, basına ilgili kısımda e, Silivri'de şu anda tabii internet medyası çok e, önde. E, tabii ki teknoloji öyle gelişti. Bundan sonra da Silivri... E, her zaman bölgede olduğu basında olduğu gibi bu işte gene internet medyasında da öndeler olacaktır. Benim tek sorum, polisiyle böyle bir kitabı yapmaya düşünür müsünüz? Silivri'ye böyle bir katkı sunmayı düşünür müsünüz? Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Sağ çok bunlar olur verici değerlendirmeler yani Refik, Refik Bey böyle bir şeyi duymak hepinizden yani ben çok büyük onur duydum. Bunlar biraz yerel yönetimin yapacağı şeyler. Yerel yönetim bu kasabaya ilişkin yazmış çizmiş herkesin yazılarını toparlayıp bir şey edebilir. Bunun benzerleri var yani. Benzerleri yapıldı. Çok güzel. Ee, yani bir şeyin şey oluşturması güzel. Şimdiye kadar şöyle bakıldı. Yani sonuç olarak taşraydı, kasabaydı. Eğer kendisinden görmüyorsa mutlaka karşıda değerlendiriyordu. Yazan çizen adamı ve e, maalesef böyle bir küçük ufukla değerlendirildi şeyler. Taşra siyasetçileri falan da <gülüyor> kendilerine... ...kendi yanlarında mutlak surette olmuyorlarsa mutlaka muhalif diye değerlendirdiler. Halbuki yazarın taraftarlığı olmaz. Yazarın eğer taraftarsa entelektüel olmaz. Eğer bir yerin ise, bir yerin savunucusuysa o zaten o kasabanın değeri değildir. O fikriyatının değeridir yani. Dolayısıyla şimdiye kadar böyle bir bakış olduğunu ben görüyorum yani fakat şimdi Silivri'de yerel yönetimin yapmış olduğu bu çalışmalar az çalışmalar değil bunlar bunlar çok özel tebriği, teşekkürü hak eden çalışmalar çünkü Silivri'nin yerel yönetimi şu anda diyor ki benim kasabamı yazmış olman önemli diyor senin fikrinizi beni illa benim yanımda olman şart değil diyor yani ve gerçekten çok hakperest, son derece kadirşinaz bir şekilde şey yapıyor. Bakınız şu da vardır. Yazan, çizen adamın bir entelektüelin bir aydının bir şeyi olumlaması, bir siyasi erke olumlaması falan filan eğer gerçekten olumlanıyorsa ortada çok ciddi bir fayda vardır. Ortada çok ciddi bir başarı, çok ciddi bir doğru vardır yani. O bakımdan volkan. Yılmaz'ın Silivri Belediyesi'nin şu anda yapmış olduğu çalışma çok ciddi teşekkürü gerektiren bir çalışma. Şimdi Refik abinin bu tespiti üzerine belki Silivri Belediyesi, Silivri yerel basınında şimdiye kadar yazılmış olan, Silivri'nin haricinde şimdiye kadar yazılmış olan yazıları, yani sosyal medyada yazılmış olan yazıları tespit edip böyle bir külliyat olarak, silivri külliyatı olarak çıkartacak olursa çok büyük değer ifade eder. Yani bu güzel bir proje, çok güzel proje. O zaman ne olur? O zaman şu olur. Benim siyaseten yanımda olan kişilerin değerlendirmeleri değil, kasabalının. Kasaba kasaba duruyoruz, burası ne kadar büyür sürgünsün bizim kasabamız olarak kalacak. Aynı insanlarız yani, aynı çevreyiz. Ee, dışarıdan gelenin eklemlenmesi çok uzun süre alabiliyor ama bakın ben kasaba diyoruz, aslında değil. Buranın e, kimliğini bu farklı bakışlarla değerlendiren çok sağlam bir literatür olur. Bu ölçüde de, e, Refika Bey'in teklifinin üzerine... Koyduğumuz bu proje ölçüsünde yapılmış bir şey de bilmiyorum. Daha küçük alanlarda benzerleri var ama bu ölçüde yapılmış büyük bir şey yok. Evet sinir aslında kendi içinde basın geleneği olan bir yer. Mesela ilk kim yazdı dediniz? İlk Cemal Kozanoğlu yazmadı. Yani Çatalca Sancağı esnasında Baytan Mehmet Ali Bey yazdı yani sinir diye. Bir sinir risalesi vardı. Çok bilinmez yani. Çatalca Sancağı kitabının içerisindedir. Efendim ikinci olarak Tayfun Hakka'ya bir tez olarak şey yaptı. Ondan evvel Turgut Cansever'in şeyleri vardı. Cemal Kozanoğlu ilk bir hatıra kitap olarak, bir şehir kitabı olarak çıkartan ilk kişi yani. Ama evvelce Türkçe'de Silivri'ye ilişkin yazılmış, çizilmiş. Bir takım küçük o zamanlar Risale diyorlar, rapor diyorlar, diyorlar. Küçük şeyler vardı yani. Cemal Kozanoğlu kitabı ilk şeydi. Sonra bir ara gene Silivri basınında çıkan yazıları, belki onu Refik abiler yapmıştı. Gene bir Silivri kitabı olarak çıktığını hatırlıyorum ben. O, o, 94 94 sene O da o da güzel bir kaynak olarak elimizde o döneme anlatan bir kaynak olarak duruyor çok ayrıntı şeyleri biz orada görüyoruz yani mesela Kutlar bölgesini oluşumu süreci falan orada o yüzden bu güzel bir fikir bunu başkan başkana e, Silivri Belediyesi'nin kültür işlerine falan dikkatlerine sunmak lazım bunun böyle bir silivri envanteri olabilecek nitelikte birkaç ciltten oluşan ve devam eden bundan sonraki siyasi bundan sonraki yerel yönetimlerin de devam ettirebileceği bir silivre inventeri oluşturulabilir. O zaman da olur. Hiçbir şeyin kıyıda köşede kalmasına müsaade etmeyiz. Mesela çok şık edebiyat çalışmaları var. Peresayna diye bir dergi denemesi var yani çıkın var. Bunlar silivre halkının bilmediği şeyler. Bu. Eğer bunlar konulacak olursa Silivri'de gerçekten bir entelektüel çaba olduğu derli toplu bir şekilde görülecektir. O, o işi görevi biz Silivri Belediyesi'ne verelim o Biz tabii ki ben sizlerle birlikte bir çalışmanın içerisinde olmaktan onur duyarım yani. Bu benim için çok büyük bir şeref olur. En kısa zamanda şurada da yapabiliriz, i̇şte Ufuk burada. Ee, yani Silivri'yi yazanlar, e, yazanlar olarak e, belediye ile irtibatlı olarak e, bir panel düzenleyebiliriz e, bilgilendirme açısından. Abi bir kelime ekleyebilirim. Çok özür dilerim. Unuttum. Bir şey söylemenebilirim. Haktını e, teslim etmek lazım. E, ben e, gerçekten Silivri Belediye Başkanımıza Hulusi Bey, e, özellikle Hulusi'nin e, kitabını ve sizin bu eserlerinizi verdiğiniz desteklerle teşekkür ediyorum e, bu resim söylediği bir şey bir söz var yani her şey e, belki çok unutulacak gidecek ama bu eserler sonuçta kadar yaşayacak ve bu eserleri e, bize kazandıranlar da e, iyi anılacak yaşayacak e, halkı teslim etmek lazım burada e, Volkan Başlar ben bu anlamda gerçekten teşekkür ediyorum İnşallah bu çalışmalar devam eder biz de Sizlerin e, güzel eserleriyle tanışmaya devam ederiz. Hayırlı akşamlar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aslında iki bölüm e, olarak planlamıştık. E, i̇şte bir söyleşi. Söyleşinin e, ardından bir mola, moladan sonra imzaya geçecekti ama çok keyifli, çok samimi bir sohbet oldu. Ara veremedik. Ondan sonra e, imza törenine geçelim Teşekkür ederim. Bu arada ben e, iki başkanıma teşekkür ederim eee mutlu başkanım zafer başkanıma çok teşekkür ederim sağ olun ayağınıza sağlık.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 año <laughs> Göndereyim mi şeyi? Adam ka. Şurada sama acaba dünya. Tamam. Evet, buradayız çekiyorum. <gülüyor> Bozmayalım. Tamam. tamam. Teşekkür. Bekle c'est un promotionnat dans le sens de ça. Alors, on va aller la trouver chez Baker. Mais dehors, déchire. Ça s'appelle comment geliyorum. Çok Lütfen abi.